Bakalım şimdi biz de bugün göreceğiz ne kadar farkı var. Trafikteki herhangi bir Magandayı izliyorsunuz şu anda. Nereden şu an mesela bizi geçti ama onun görüp göremeyeceği bir hız şimdi. Yani elektrikliği ile dizilerin arasındaki fark f******l <gülüyor> hocam. Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir araç kıyaslama videosuyla karşınızdayız. Bu sefer bende dizel bir araba var. Merdan'daysa elektrikli bir aracımız var. Günümüzde bildiğiniz gibi elektrikli araçlar yavaştan böyle kullanılmaya başlandı. Normal benzinli, dizel bir araca göre elektrikli aracın hem performans farkı ne, hem de kullanımda fiyat farkı ne? Bugün bunu göreceğiz. Hepiniz zaten en az bir kere dizel araca binmişsinizdir. Bu videodaki farkımız ise elektrikli aracımız olacak. Markasının bizim için hiçbir önemi yok. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesinden için bir elektrikli araç rica ettik çünkü belediyedeki her iki araçtan birisi neredeyse aşağı yukarı 44'lük bir oran var. elektrikli. Çünkü çevreli olan bir duyar var bu yüzden de elektrikli araç kullanımına geçen Türkiye'deki ilk belediye. Bunu da İzmir Manishtra'k ile birlikte yapıyorlar. Bize de sağolsunlar yardımcı oldular. Biz de onlara şimdiden teşekkür ediyoruz. Aracın elektrikli olduğunu ufak tefek yerlerle belli etmişler. Örneğin şu farların yanında bir mavilik var. Bu mavilik artık elektrikli anlamına geliyor. Jantları görüyorsunuz, yine buradaki mavilik aynı anlama geliyor. Bunların hepsi aracın elektrikli olduğunu göstermek için yapılmış tasarımlar. E buradaki Z de şu anlama geliyor, zero emission yani sıfır emisyon. Böyle çevreci bir araçta da zaten başka bir şey beklemek hata olurdu. Dizel'e geliyoruz, böyle dümdüz bir anahtarımız var. Tamam, devam ediyoruz. Artistliğe <gülüyor> gerek yok, bak. <gülüyor> Şimdi yavaştan yola çıkacağız, araçlarımız full, çeşmeye ulaşacağız, orada tekrar fullleyeceğiz Bu kez ama aynı şeyleri yapacağız. Bu kez öyle bir abudik gubidik ha. hareketler yok. Yavaştan araçlara binelim. Sıfır şekil, çünkü normal delik delikanlı gibi açıyorum arabamı İnsan gibi açıyorum. Bak, bak. Ben insan gibi açmadım. Oturuyorum. Mı? Bak. Bak. <gülüyor> Trafikteki herhangi bir maganda izliyorsunuz şu anda. <gülüyor> Koray ile biz yolumuz bey dedik arkadaşlar. Yaklaşık 81 kilometre 1 saat 3 dakikalık bir yola gideceğiz. Buradan başla diyoruz ve yola çıktık. Şu anda bilmiyorum videoya geliyor mu ama çok çok küçük bir uğultu sesi var. Bu ses de şu anlamı geliyor aslında bu elektrikli motorlar çok sessiz olduğu için 30 km hıza çıkana kadar araç bir ses çıkartıyor etraftaki yaraların kendisini fark etmesi için. Ama 30'u geçtikten sonra da yavaştan o ses azalıyor. Hatta bu sol kenarda olan düğmeyle de sesi isterseniz tamamen kapatabiliyorsunuz. Şu anda şarjımız %100 ve bize bu şarjda 391 kilometre yol gidebileceğimizi söylüyor araç. Ama bu tabii ki fabrika verisi, yani bu çeşitli durumlara göre değişebilir. Yaptığınız hıza göre, hava koşuluna göre, yol koşullarına göre. Bakalım şimdi biz de bugün göreceğiz ne kadar farkı var. Aracımız tam 1650 kilo arkadaşlar. Yani 1 tondan birazcık daha fazla. 115 beygir. Bunu da elektrikliğe çevirdiğimiz zaman 85 kW gibi bir güce tekabül ediyor. Aracın 80 wattlık bir motoru var. Bu da yaklaşık 108 beygire tekabül ediyor. Koray'ın aracı da yaklaşık 110, 115 beygir civarında diye hatırlıyorum. Bu yüzden aşağı yukarı denk güçteki araçlar diyebilir Baktığımız zaman bu arabada şu an 70 ile gidiyoruz. Daha otobana yeni girdik arkadaşlar ama birazcık ses geldiğini söyleyebilirim. Hele klimayla motor sesi birleşince baya böyle bir gürültü şu yapıyor sesini duymadım. Yanımdan sağımdan solumdan geçen arabaların sesini duyuyorum ama Zoy'dan hiçbir ses gelmedi. Biz elektrikli araçlar tabii ki günümüzde biraz pahalı da olsa aslında tercih edilmesi gereken bir araç hem karbon salınımı hem çevreye olan etki anlamında elektrikli araç binlerce kere daha avantajlı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi fosil yakıtlar hem insanlara kısa vadede hem de uzun vadede hastalıklar saçabiliyor. Onun dışında atmosfere çok zehirli gazlar yayıyor ve kötü durumlardan birisi de çevre kirliliği, çevreye saçtığı gürültü. Az önce size bahsettiğim 30 kilometreye kadar araç sırf ayıp olmasın diye bir ses çıkarıyor. Onun dışında aracın hiçbir sesi yok. Elbette şu an sürerken az çok yolu hissediyorsunuz. ortama sesini, rüzgarın sesini hissedebiliyorsunuz çünkü aracın kendisinin hiçbir sesi yok. Bu yüzden de en fazla hissedeceğiniz ses o oluyor. Ama yolla ilgili şunu söylemem lazım. Bu araç 135 kilometrede sınırlandırılmış bir hızı var. Yani onun üstüne çıkmıyor. Bu da aslında uzun yolda biraz verimsiz diyebiliriz. Tabii kanun size tanıdığı hızlara yakın diyebiliriz ancak hem böyle uzun yolda etraftaki şarj istasyonlarını düşünüyorum hem genel olarak bunun performansını düşündüğümde aslında güvenli güzel bir şehir içi aracı diyebiliriz ZOE için İmzaladığımız bir sözleşmeye göre 2035 yılına kadar böyle fosil yakıt tüken araçlardan vazgeçemizi söylüyoruz. Avrupa'daki çoğu ülkede bunu kabul etti ama bu şu demek değil ki ben şu an bir dizel araba alayım 2035 yılında satamam bunu hayır satarsın yine ama 2035 yılından sonra üretilecek hiçbir dizel araba yani maksimum 2035 yılında üretilen arabalara kadar biz ülkemizi alabiliyoruz. 2036 model bir dizel araba üretirse eğer herhangi bir marka da kalırsa o döneme kadar onlar gelmeyecek ülkemize. E tabi böyle olunca sizin arabanızın değeri de birazcık düşeceğimi bir düşünüyorum ben. Hani böyle baya bir eskicek Şahin muamelesi görecekler muhtemelen şu an bindiğimiz arabalar. Şu an ortalama 100 km hızla gidiyoruz. Merdan da zaten karşımıza o da aynı şekilde gidiyor. Bu arada yukarıya da kartlar bölümüne ekliyoruz arkadaşlar. İzmir Çeşme Otobanı'nda yine aynı şekilde iki aynı arabayla yaptığımız bir videomuz vardı. Kim daha az yakacak diye denedik. Birimiz tüm yakıt sarf yöntemlerinin elinde. Diğeri de böyle hırçın kullandı. O videomuzu izlemek istiyorsanız kartları tıklayabilirsiniz. araçta aslında şu anda gördüğünüz gibi aslında bir tık yüksekliyim diyebilirim. Bunun sebebi de aracın pillerinin sonuçta bir elektrikli bir araç ve bunun bataryalarının aracın altına döşenmiş olması. Bu aslında birçok işe yarıyor. Öncelikle zaten güç tasarrufu anlamına geliyor çünkü güç çok fazla uzak noktalara gitmediği için araç daha az yakıyor. Onun dışında ağırlık merkezi aracın tam ortasında toplanmış oluyor. Bu da şuna yarıyor aslında aracın ağırlığı çok fazla dağılmadığı için toplu bir araç olmasına rağmen virajlarda orada burada savurmuyor. Gayet size kuvvetli hissettirebiliyor araç. Koltuklar gördüğünüz gibi bir tarafı deri bir taraftan da hafif çok ince kumaş kaplamaları var. Buralar yine ön konsol, yine deri, yumuşak bir deri. Kenarlarda sert plastik diyebiliriz. Burada şunu düşünebilirsiniz ya bu araç çevreci ama deri kullanmak tam olarak hayırdır. Ama şöyle bir güzelliği var. Bence çevreciliğin zirvesi denebilir yani bu olaya. Burada gördüğünüz deriler tamamıyla geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış. Yani örneğin plastik şişeler kullanılmış ya da kullanılmamış kumaş parçaları. Bunların tamamı toplanmış ve bu gördüğünüz aracın deri koltuğunu ya da deri kaplamasını oluşturmuşlar. Yani çevreci bir araçta bunu da görmüş olmak gayet iyi. Aracın süspansiyonlarına gelince yani fena seviyede değil aslında bunu söyleyebilirim ama yani bir spor araba seviyesinde yoldaki bütün boşlukları, bütün şeyleri size hissettiriyor. Hani beklentimin biraz altında diyebilirim bu konuda yani süspansiyonlar konusunda. Bak süspansiyonu görüyor musun hocam? 2020 model olan bu araçta arkadaşlar hız sabitleyici var, çeşitli hız kontrol panelleri var. Aynı zamanda da direksiyon yanındaki bu tuşa bastığınızda size şerit konusunda yardımcı oluyor. Eğer şeritten çıkacak olursanız aracın direksiyonu böyle çok... Çok hafiften bir titreme yapıyor ve size diyor ki kardeşim sen nasıl araba kullanıyorsun? Araca gaz verdiğinizde buradaki panelde gördüğünüz gibi böyle güç sekmesi artıyor. Ayağımı şu an gazdan çektim ve gördüğünüz gibi şarj oluyor. Tabii ki %100 şarja ulaşmanız imkansız bu şekilde ama en azından şarj konusunda bir tasarruf etmiş oluyorsunuz. Şunu anlatayım. Yola çıktığımızda 391 kilometreydi. Hatırlayacağınız üzere. Şu an aracın bana tanıdığı kilometrenin 51 kilometre altındayım. da. Ama ben sadece 36.8 kilometre gittim. 13-14 kilometre. Biraz kayıp para da ve %89. Şarjımız var ve devam ediyoruz yola. Yine fabrika verilerine göre şunu söyleyebilirim. Araçta hızlı şarj özelliği var. Aracın ortalama ne kadar sürede şarjının fullleneceğini de yine fabrika verilerine göre anlayabiliyoruz. Aracı diyelim şarj edeceksiniz. Bu direksiyon yanındaki tuşa basıyorsunuz. Eskiden anahtarın üstünde varmış ama artık yok. Direksiyon yanındaki tuşa basıyorsunuz ve aracın önündeki kapak atıyor. Daha sonra üst taraftaki gözü açıyorsunuz ve buraya aracın bagajında bulunan yani aracınızda olması gereken şarj kablosunu takıyorsunuz ve aracı şarj ediyorsunuz. Ama bu alttaki küçük kısmında DC dediğimiz hızlı şarj özelliği var. Bu DC özelliği de çeşitli istasyonlarda bulunuyor. Yani siz evde bunu edinemiyorsunuz şu anlık. DC özelliği bulunan istasyonlarda yaklaşık 50 kilowattlık bir güç var. Bu kilowatt içerisinde de yaklaşık 1,5 saatte aracı full şarja ulaştırabiliyorsunuz sıfırdan. Bu bence gayet iyi bir rakam. Halka açık yani hepimizin az önce kullandığı ya da biraz sonra kullanacağımız istasyonlarda da yaklaşık 3,5-4 saatte aracı sıfırdan %100'e şarj edebiliyorsunuz. Ev tipi şarjda ise fabrika verileri tam olarak %100'le örtüşmüyor diyebilirim çünkü bazı tablolarda 37 saat falan sürdüğü söyleniyor. Çünkü yaklaşık 2,5 kW'la şarj oluyor. ya yani çok uzun bir süre. Bizim aldığımız bilgilere göre de çünkü hani bunu kullanılabilirimiz var. Onlardan aldığımız bilgiye göre de ev tipi şarjda da yaklaşık 13-14 saatte aracı full şarj edebiliyorsunuz. Bakın Merdan şu an mesela bizi geçti ama onun görüp göremeyeceği bir hız yapacağım şimdi. Yani onun arabası bundan fazlasını basmıyor. Bak 130'a geldiğimizde araç kardeşim sen ne yapıyorsun demeye başladı bana. Şu an ayağım en sonda ve yokuş aşağı olduğu için 140'ı gördü. Daha da fazla gitmiyor. Bu kadar hızlı kullandığınızda mesela 340 km'yi de hatırlıyorsanız az önce aracım bana verdiği sınırı ve 38 km'yi dedim. Şu an 48 oldu kilometrem ama 340'dan 310'a düştü. Yani aracın bana kendi sunduğu 30 km'nin 10 kilometresini kullanmama rağmen 30 kilometre bataryadan kaybetmiş oldum. Bu yüzden normal azami bir hızda kullanmak hem zaten daha verimli olacak hem de daha güvenli olacak. Yurt elektrikli araç edinirseniz aslında size ek pek çok hak veriyorlar. Bunun içine vergi indirimleri var, ücretsiz otofak kullanımı var, otoyollarda ek şerit kullanma hakkı var. Yani siz orada elektrikli araç aldığınızda bayağı size yardımcı oluyorlar diyebiliriz. Türkiye'de ise biraz daha bunun tersi bir durum var diyebilirim yani üzülerek. En azından biz elektrikli araç alma konusunda teşvik etmiyor. şartları koruyabilmek adına yolun neredeyse başından beri arkalı önlü böyle yan yana ile devam ediyoruz. Şu an varış noktamıza yaklaşık arkadaşlar. Şu an yaklaşık 200 metrelik bir yolumuz kaldı. Hemen şuradan ışıkları geçince sağdaymış benzin istasyonumuz. Biz de kendi elektrikli şarj istasyonumuza gideceğiz ve aradaki mesafe şu anda sadece 450 metre. Bakalım aşağı yukarı eşit şartlarda eşit mesafede yol gelmiş olacağız. Evet şarj istasyonumuzu Bulduk, tam olarak 80.1 kilometre gelmişiz ve şarjımız %74, yani 26lık bir şarj kullanımımız var. Bu 4'te 1'lik miktarı ne kadar sürede ve ne kadar paraya dolduracak? 120'ye geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi kaderim, daha altına gelemiyorum. <gülüyor> Çevreci elektrikli mi daha pahalı, yoksa fosil yakıt mı bakalım. Hızlı şarj kablomuz yok, normal şarjda deneyeceğiz ki bunun ortalama azami süresini anlayabilelim diye. Bunu taktım, hafiften bir ışık yandı. Bunu da istasyona takıyorum. 18.8 kW'la aşağı yukarı 7 kW'la doluyor. Bakalım ne kadar sürecek, burada da süresi yazıyor. Bakalım dört ile birlik süre ne kadar tutuyormuş. Bir ses duyuyorsunuz, bir fan sesi belki fark ediyorsunuzdur. Bu da şundan dolayı aslında hepimiz telefon taktığımızda falan ısınıyor ya telefonlar. Bu batarya dolarken de ısınmaması için soğutucu fanları var. Bakalım ne kadar sürecek, az sonra gelelim. Koray'cığım şu anda %100 oldu. Aracımız tam olarak pullendi. Nice. Senin benzin alman tabii 2 dakika sürdü ama <gülüyor> bizim şu anda pullememiz 1 saat 3 dakika sürdü. Yani 4 ile 1'lik pil ömrünü aşağı yukarı 1 saatte tamamlıyor diyebiliriz. Şarj sonlandı dedi. 1 saattir gerçekten bekliyoruz arkadaşlar ve tepemizde güneş çeşme canda yandık. İstiyorsan bir gölgeye çekelim. Ne kadar ödedik bunun karşılaştırmasını az sonra bir konuşalım. Koskoca ala çatıda bir tane düzgün gölge yer bulamadık. O yüzden kendimizi bir kenara attık burada. Koray son olarak yat ne kadardı? 119 küsur 120'ye yakın. Biz de şu an bakalım elektrikli araçta ne kadar yakmışız. Bunun sonucuna bakacağız. Ondan sonra da konuşacağız. Ben böyle açıyorum. Ne kadar tuttu tahminini çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar siz de kendi tahminlerinizi bir tutun bakalım ne kadar yaklaşacak. Ben 120'ye geldim. Şimdi elektrikli mantıken daha az yakar <gülüyor> ama sen sürdüğün için 130 diyorum. <gülüyor> 130 yani dizelden fazla mı yak demişsin. fazla yakmıştır ya. Ortalama evet. güç 16.98 kW. Tüketimde 17.8 yani 17.8 kW'ı fulllemiş. 107 lira tutmuş. Oha. Yani elektrikli ile dizelin arasındaki fark 12 lira mı hocam? 13. Ya sen de 119'dun. Küsur, 120 dedik. Yani çok da bir numarası <gülüyor> yokmuş. Biz de yani dizel de kullanırız hocam. <gülüyor> <Çok bizim gülüyor> <için. gülüyor> Çevre mevrak getirir. Çevremi... <gülüyor> ya şöyle şimdi işin Türkçesini düşünelim. Her 10 yolculuktan bir tanesi sizin için bedavaya gelmiş olacak. Şimdi biraz evet. uzun vade düşünelim. Çünkü sen bir araba aldığında en azından 100.000 km kullanıyorsun. Çok da düşündüğün fark oluşmadı açıkçası. Evet. Ama deyim ki biraz bütüncül uzun vade düşünmek lazım. Her türlü karda oluyorsunuz zaten. O ayrı bir dünya da. Yani şunu söylemem lazım. Elektrik için yani ben arabayı hullemek için 1 saat bekledim. Sen 10 lira fazla verdin ve bir dakikada aldın gittin. Ya, tabii ki şu var ama çevre koşulları anlamında müthiş faydalı bir şey. Sen belki o 80 kilometrede çevreye ne kadar zarar verdin? orası ayrı bir dünya. Videosunu 10 lira fazla verdin. Belki kimseye bir zararım olmadı. 10 lira da cebimde kalmış oldu. Bunu uzun vade düşünürsek kendimi karlı sayabilirim. Elektrikler genelde şehir içi birazcık daha tasarruf sağladığı söyleniyor. Yazıları o şekildedir evet. yani. Bu araç da bu arada şehir içi aracı zaten. Abi, yani o yüzden 10 zaten nereye gideceğim buradan. Aynen öyle. İstanbul'da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gideyim desem <gülüyor> 2 kere ola vermem lazım Aynen, yani ben? Ama Nasıl? iyiydi yani. Biz de bu arada sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Siz parkta elektrikler. Aşağıya kullandıysanız ya da bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu zaman başka bir Web Tekne videosunda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.